Uçurum kenarında yıkık bir ülke. Kendi düşmanlarla kanlı buluşmalar. Yıllarca süren savaş. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatan.